Şimdi Recep, ha. yine seni çok benim yerim doğru mu acaba? Evet yerim doğru galiba kamerayarım değil mi? Orayı ya. Ye ye 3 lira. Abi bir de böyle şarkılara bak reis. Hoşuna gideceğini düşünüyorum, bakacağım. Kilemde bırakacak bir bölümümüz var. Kilemde. İki ucu oklu değnek sorular dediğimiz cins'ten bir bölümümüz var. İki ucu boklu. Oklu. Bırak oklu değil mi? Bizim detenimiz var <gülüyor> ya. Ama bu konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsun? Nedir? Ben ikilemde kalmam. Hiç. Neden? Neden? Kaplumbağa <gülüyor> baadeden. Biliyorsun geçtiğimiz arkadaşı şeyi oraya göre yaptırdın ya o yüzden soruyor arkadaşlar büyük ihtimalle. Uydururum ya. Her türlü uydururum ben bunu. Sıkıntı yok. Evet güzel bir video bizi bekliyor. Ben hangi YouTuber ile arkadaş olmak istersin? Evet. İsimi bir bölüm çekmiştik. Bu sefer hangi Twitch yayıncısı ile arkadaş olmak istersin diye bir bölüm. Benim tek bir cevabım var. Ferit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hem günlük hayattan olbu mu sorularımız var. Herhangi bir hangi isterdi diye Başla. soracağız efendim. Hazırım. İlkinden başlıyoruz. <gülüyor> evet, üstteki. <gülüyor> <gülüyor> Kim abi bunlar? Evde vakit geçirmek mi, dışarıda vakit geçirmek hangisini seçeceksin? Evde, Evde vakit geçirmek. geçirmek. Kesinlikle. Evde vakit geçirmek. Ben evcimen bir, ev kuşu bir insanım. Kanka değişir ya. Arkadaşlar, dışarısı overrated'tır. Dışarıda vakit geçirmek gerçekten overrated bir olay. Hadi dışarıda yemek yiyelim. Hadi dışarıda bilmem ne yapalım. Tamam yaparsın, gene yap. Ama... Gerek yok. Ya parayla alakası yok bunun bu arada. Param varsa dışarı falan alakası yok bence. Korona öncesi, koronayla da, hani korona olmadığı versiyonu konuşuyorum. Gerçekten evin rahatlığı, bu e, asosyallik de değil bence, evin rahatlığı varken her gün, haftanın her günü e, dışarı çıkmanın hiçbir anlamı yok yani. Haftada iki gün çıkarsın tamam mı? kafi Ama evdeki o rahatlığın, evdeki o samimi ortam bence apayrı ya. Yani dışarıda ister istemez her ortama girerken bir maske takıyorsunuz suratınıza aslında bir rol yapıyorsunuz. Yani hani insanlar diyor ya çok samimi çok sıcak. Abi istediğin kadar şey ol bir annenin yanına da gittiğinde bir maske takıyorsun. En samimi arkadaşının yanına gittiğinde de bir role bürünüyorsun. O ister istemez beyin onu yapıyor. Ama evdeki o rahatlık tamamen samimiyet, samimiyeti sağlıyor. Yani dışarıya çıktığında sürekli böyle bir e, hafiften de olsa bir kasıntı oluyorsun ya onu ben sevmiyorum yani. X consiz abi 4 gün arkadaşım doğum günü senden arkadaşım doğum günü kutlamasını istesem kutlam Abicim Fideo Fideo iticin oradan iyici özel bir şey planlamadıysan dışarıya gerek yok. Ya gene çık çıkma demiyorum da ben iyicem bir insanım şahsan. <gülüyor> Dönem dönemsel yani. Oha ne ihtiyacın varsa ama daha çok herhalde evde. Galiba bu da güzel bir var. cevap bu arada. Evde. Evet. E, gezmeyi çok seviyorum ama yoruyor bir yerden sonra ve böyle hani evde huzur. Ben de gezmeyi çok ev. seviyorum. Evde vakit geçirmek. Ama ben mesela atıyorum arkadaşlarımla dışarıda buluşmaktansa yani ev ortamında buluşmayı her zaman tercih eder. Artık. de ya. Evet. Ortamında. Para gitmiyor. <gülüyor> yarın DBOYS'te yarın başlıyoruz. Dışarısı Sosyal taklidi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal insan taklidi yapacağım. Ben hep dışarıda olmayı tercih eden, hmm. oksijen seven bir insanım. Deniz göyüm, kahve mi içeyim? Ya kılıfın delini görse... kıralım. Efendime söyleyeyim. Instagram'a story atalım. Biz küçük şey <gülüyor> ya. İle mi kaya geliyor? Ne oluyor ya? Bak sana yemin ederim öyle bir nesil geliyor ki bazen böyle gidiyorum kafelerde, mafelerde görüyorum abi. Abi kafeye oturduğu restorana sadece ama sadece İnsagram'a story atmak için gelen var. Sadece ya bütün olayı o. oturuyorlar iki arkadaş karşılıklı oturuyorlar iki kız ve sadece kendilerini şöyle çekiyor. Ne bir muhabbet, ne bir sohbet. Amına koyayım bizden daha çok içerik üreticileri yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bu mu sosyallik? Böyle sosyalliğin amına koyayım ben yani. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. 3 yıl önce tabi burada sayılı ev var 2-3 tane falan Babam sürekli beni alırdı Küçücük çocuğum ben de. böyle elinden tutuyorum Yürüyoruz falan Aaa Gözdeciğim burada bir ev yapılıyor gel evi gezelim Göktürk'te olan bütün evlerin Kaba inşaatını gezdim mesela Nesille alakası yok aslında Pek onlara değil de mecbur bırakana suç atmak lazım Çok doğru dedin Çok doğru aslında nesille alakası yok ee, ister istemez çağın getirdiği faktörler bunlar. Çünkü artık e, teknoloji çağı ve app çağı aslında. Yani internet üzerinden, telefondan inanılmaz app'ler var sürekli. işte filtreler, bilmem neler çıktı, chartlar çıktı, şutlar çıktı. Sosyal medya çağındayız. O yüzden çağın da getirisiyle beraber e, maalesef boktan bir nesil yetişiyor. Biz bu kule nereden geldik ya? <gülüyor> Devam ediyoruz. Bunları... İkse aynı kişi mi? Hayır, kızım nasıl tanımazsın Vatıcın? Ay Vatıcın! Efe Uygaş'la mı? Ya oğlum bak! B. Niye böyle yapıyorsun? Abi ben eminim onlar şey, da bana bayılmıyorlar yani. Fark etmez. Onlar da sürekli bana giydirip duruyorlar. Tamam, ya, ya bence çok sempatik bir adam. O zaman şu, bunlar sana giydirmiş. Sen de kim tutmuşsun? Yok e canım e ne alakası? E Abi hayır. Efe Uygacın ve yani Berkcan gibi. Güven... Ben giydirdim mi bu arkadaşa? Hatırlamıyorum. Olabilir ama. Bir sözüne bir kelamına giydirmişimdir belki de. İskemle evvela hoş geldin. Doğru mu? Evet mi? Tamam. <gülüyor> Mesela giydirmediğim var mı? Bir <gülüyor> anlayışı. Benim espri anlayışıma şu <gülüyor> uymuyor. Dolayısıyla yani gerçek hayatta da. ...atıyorum aynı ortamlarda bulunsak. Yani kendimi çok yakın hissedemem gibi. Ee, o yaptığı yayınları beğeniyorum. Bir de tabii Berçan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Ee, Efe! Çünkü bu ne falan bayağı güldüğüm için zaman yani zamanda. Hatta yarıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk. <gülüyor> zeki bir isterdim. Vatıcın da komik ya. Vatıcın'ı izledim biraz. Komik geldi yani. Galiba Vatıcın derdim. Ben komiklik deniler. Ederim.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 Ya öyle sahte, fake bir karakter sizin gözünüzün önüne sermektense kıl olmayı tercih ediyorum. Bir şeylere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor. çıldırıyor yani. ya ben de çıldırıyorum. Evet. <gülüyor> ben her zaman vıtıcı. Tanısam tanınmasam, üstteki sen olsan, alttaki sen olsan vıtıcın da vıtıcı. Ben <gülüyor> biraz <abartayım. gülüyor> Ya Benim biri sevmeyince ben içerleniyorum. Ağır rencide ediyor o da.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 Barbaros mu kazandı? Evet, Barbaros, Serhat, Büyüktür evet. Ne? Barbaros, Serhat, Büyüktür hepsi... Serhat alayını şey yapar da bu arada, ben Serhatçıyım abi. Ee, ne tanımaya bilinçim galiba. O ne ya? Utandırma yöntemini seçtim. <gülüyor> Az önce beni utandırdı ve pişman mı etti? <gülüyor> bu yöntem işe yaramış. Gusti Eyvallah, hoş geldin abi.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 ...sevmiyorum mesela çok. Balık da sevmiyorum. O yüzden <gülüyor> beni de çeken bir şey yok yani zaten. Sence? Gözde gür bak hangisi? Meyhane. Tabii ki de gözde meyhane. Niye balığı sevmiyorsun? Ben pub seviyorum. Haa. Yine illa... Abi o ne? Sohbetimi edeceğim arkadaşlarımla diyorsun. Burak <gülüyor> bırak, bırak şunu! Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak! iPad'te böcek mi oluyor? <gülüyor> Baya gazete Aleykine gibi kullanı. Al lütfen al. Nerede? <gülüyor> İçime mi, mi girdi? Yok yok. Nerede Burak? <gülüyor> Öleceğim Burak. Yerde, Nerede? Nerede? Evet. <gülüyor> Ayılma. <Sayınım. gülüyor> o ne kene gibi? Ay Burak. <gülüyor> Hayvanı öyle takılıyordu da bir. Altaki çok daha keyifli. Orada bir dans da ediyorsun.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 Ezmem mi? Aç çek bakayım. <gülüyor> Ana. Bir daha bas bacakları oynuyor. Can çek. Ulan ne öldürdün ne? Ben, ne? ben ne? O, çalamam ama Yani meyhanet. Şiddetle kınıyorum. Press F to pay respect. For böcek arkadaşlar. Bok böceği de o bu arada. Gerçekten kendi halinde takılıyordu. Yazık değil mi gözden?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 ne kadar? Doğru bilmiyorum. Siz, değerli halkımıza bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. E de ...efkara bağlayabilirsin orada ve etrafındaki insanlar şey yapabilir ya... ...efkarlandı adam. Boşverin, rahat bırakın hani kendini kafasını. Barda öyle değil, barda efkarlansan bir eşitliği kırıyorlar kafanı. <gülüyor> Bugünkü kafayla meyhane. <gülüyor> 5-10 sene evvel sorsaydın, ha. bar derdim. Ya yani bir yaş ilerledikçe daha böyle dingin hayatı tercih etmeye başladım ben. Ay Allah. Frak. papına popunu da yani işte geç. Geldik sonraki onu bu mu ya? Anla Deniz mi arkadaş olmak isterdin yoksa P Queen yani Pelinle? <gülüyor> <gülüyor> cevabı <gülüyor> belli. Pelinle. İzledim birkaç videosunu ve aşırı güldüm ve keşke de mi arkadaş olsak yani gerçekten çok komik. Anla. Peki fotoğraflar niye böyle? Belin <gülüyor> bu fotoğrafıyla. Deniz'in Deli'sin bu fotoğrafı. Size izledim <gülüyor> ama şey bana etti etmedi. tarzım. Çok bir manipül var Çok aslında. Sen geliyor bana? Çok böyle arkadaş canlısı geliyor. Seçmiyorum. Ya seç bir tane. <gülüyor> Lambayı seçebiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Pelin ya, itaat <gülüyor> Pelin olsun. Abi Pelin'i seçecekler tabii yani. <gülüyor> Anladınız. An Denizle biz. Anlaya dilim döndü. Üzüm üzüme baka baka. Gözde çok değişik karakterde bir kadın gerçekten. Reulisu. o. Ferit abi annemin gelinim ne yapıyor aranız nasıl dediği kız sevgili yapmış. Ben barışırız diye ayrıldığımızı söylememiştim. Ne yapayım şimdi ben bu kızı nasıl? Unity'yim abi. Unity'yim ne demek lan? Annemin gelinim ne yapıyor aranız nasıl dediği kız sevgili Ben barışırız diye ayrıldığımızı söylememiştim. Oğlum söyle ayrıldık ne aman koyayım Niye yalan söylüyorsun? Ne var Allah Allah. Ne yapacak yani dövecek mi seni aman koyayım bu çocuğun? Kararacağı gibi. Neyi gördünüz? Bunu 3 4 kere gördüm etrafta hocam. Neyi Instagram'da gördünüz ya. Ha bu mesajımı, Instagram meme'i mi? Öf. Oğlum biraz kreatif ol, orijinal ol aman koyayım ya. Clickbait'in kurbanısın, konuş abi. Okul falan derken bayağıdır izleyemiyordum. Özlemişim seni abi seviyorsun. Görkence'm hoş geldin. Ee, Ferit'im kıl olmak ona denmez aslında. Her mızmızlan mızmızlanana kıl denir. Sen yerinde ve dürüst diyorum yapmaya çalışıyorsun. No problem demiş. Nükem ev Eyvallah baba. Ülkü tüp. Serhat büyüktür diğerleri ama Celal içinde burada. Abi Celal'in elendiği anda ben bir tık gözlerim dolup... ...ee... Duygulanmış olabilirim ya. Çok üzüldüm ya. vallahi çok üzüldüm. Ama elenmesi de gerekiyordu. Yani bir yandan elenmesi doğruydu. Bir yandan da çok üzüldüm ama harbiden. Çok içten ağladı çünkü. Masa şef hakkında konuştum böyle kısa. Özür dilerim. Böyle bir anda alakasız. Tamam. Elma elma ya. Baka baka da kütürleşir <gülüyor> Yarın saatimiz belli mi The Boys için ikinci sezona? Yarın arkadaşlar buradan Prime abonelerine sesleniyorum. Bu arada hoş geldiniz yeni yeni Prime ile abone olan kardeşlerim. Aynı zamanda bana abone olmanıza da gerek yok The Boys izlemek için. Yarın Supermassive maçından sonra The Boys ikinci sezona başlıyoruz. Buradan duyuruyorum herkese. Prime aboneli abonelikleri hakkında da kısa bir bilgi vereyim. İlk defa gelenler, görenler, duyanlar varsa eğer. Amazon... Şöyle bir kampanya yaptı. Amazon Prime artık Türkiye'de ilk ay bedava. Diğer aylar 8 lira. Sadece 8 TL. Bunun size getirilerine Amazon Prime videolarını izleyebiliyorsunuz. Bu e, Amazon Prime video dediğim, bakmayın filmler, diziler, belgeseller var. E, çok da güzel diziler, filmler, belgeseller var. E, aynı zamanda Amazon'dan yaptığınız alışverişlerde 50 liraya kadar kargonuz Bedava oluyor Prime üyesiyseniz. Aynı zamanda Prime sayesinde Twitch'te de bir her ay bir yayıncıya bir jeton veriyor size. Sublık jetonu. Bu jetonu bir tane. Bu jetonu istediğiniz yayıncıya subscribe olarak e, yararlanabiliyorsunuz. Hem yayıncıya destek olmuş oluyorsunuz hem de aynı zamanda bu Prime aboneliği sayesinde oyunların içinden ganimet toplayabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum Valorant ganimeti, Prime ganimeti geldi. Prime loot'u geldi. Valorant'ta bir tane uğurluk veriyormuş. Örnek veriyorum, League of Legends'da legendary skin veriyor. Yani ef efsa, efs efs efs efs efsane efsane efsanevi kelimeyi böyle benim böyle kelimelerin niye unuttuğuma dair hiçbir fikrim yok. Bir doktorum <gülüyor> Efsanevi skin kazanabiliyorsunuz. E, 8 lira ödeyerek sadece. ilk ayda bedava hatta. E, Discord'da... <gülüyor> Hayır bir de testip. Aynen onun gibi oldu. E, benim Discord'dan da hani diyorsanız ki ben bu Prime'ı abi nasıl yapacağım? Ben bu Prime'ı nasıl aktifleştireceğim diyorsanız. Benim Discord'uma girerek Discord.gg, VTG'nin Discord'una girerek... Prime 8 lira, text kanalından, yazı kanalından adım adım Prime ile nasıl abone olman olmanız gerektiğini görebilirsiniz, e, uygulayabilirsiniz. <gülüyor> Devam. Bir bir laf uydurdum şimdi ma. Bu arada her şey geçtim. hani Prime'ınızı farklı bir yayıncıya kullanmışsınızdır. Abi ben sana sab olmak istiyorum derseniz eğer. E, bilmiyorsanız diye söylüyorum, bu kampanya adımızdan da bahsedelim, Twitch'in kampanyası. Şimdi Eylül ayındayız, September kampanyası. Eylül bitmeden, e, yaklaşık bitimine iki gün var. Evet, iki gün var, yarın ve öbür gün. E, 30 çekiyor değil mi bu ay? Aynen 30 çekiyor. Eylül bitene kadar September kampanyası var. September kampanyası da şöyle, Twitch her sene e, Eylül ayında ...September denilen bir kampanya ile birlikte sablıklara indirim uyguluyor veya kampanyalar uygulanıyor. Bu ayın kampanyası da 1 aylık sublıklara %20 indirim, 3 aylık sublıklara %25 indirim... ...6 aylık sablıklara da %30 indirim yani 240 lira ediyor 6 aylık sablık 160 liraya falan düşüyor. Haberiniz olsun, mesela x sky 34, sub skype oldu, normal direkt parayla sub skype oldu, indirimde abone oldu. Prime kullanmadı, ee, başkasını kullanmış olabilir prayimi. O yüzden ee, böyle bir avantaj var. Haberiniz olsun. Tamam. Maşallah inşallah bana da bulaşırdı güzelliği. Ben onunla. alttaki arkadaşımız da güzel, ama o, o daha güzel. Şuf duruş seviyorum. Şuf mu ana? Google <it>. <gülüyor> et. <Evet. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Ben hiç bilmiyorum. Eminim o da çok tatlıdır, çok iyi. Her ay sana kullanabiliyorsunuz mu sürekli? Her ay istediğini kullanabiliyorsun abi. Bana da kullanabiliyorsun. Yani her ay sabit bir yayıncıya ben Prime hep bu yayıncıyı kullanabiliyorum diyebiliyorsun Torne. Ama Pee Queen daha böyle halkın içinden, daha böyle hani bizim her zaman takıldığımız karakterlere hitap eden bir şey var. Daha böyle üst tabaka mı yani? Yok e, öyle değil yani. ama yani bu kadar güzel kızlar beni her zaman tedirgin etmiştir o yüzden de çok ha. sevmem yani. Gördüğüm kadarıyla yargılıyorum yani şu an. O yüzden hani Anla birazcık daha yani soğuk geliyor bana. Pelin'e nazaran soğuk geliyor. Yoksa e, izledim gayet güler yüzlü, eğlenceli bir kız. Evet. Ama Pelin daha çapkınladım hani gülüyor ediyor, her şeye gülüyor ya. Çok içten, enerjisi yüksek. O yüzden Pelin'le daha iyi böyle anlaşacağımızı düşünüyorum. Aslında Deniz galiba daha fazla gülüyor her şeye. <gülüyor> Pikin kesin. Yani şey ikisini de izliyorum. Yani ikisinin de daha doğrusu tepkikolik izlemesini izledim. Anladığınız sürekli böyle şey ya gülüyor ya da işte bana 200 diyor işte hain diyor bir şey <gülüyor> Ha anladığınız şeyi var böyle bir alınganlı var ama böyle bir şeylere ya yani nasıl söyleyeyim bir yanlış anlayıp hemen bir şeyi e, iki saat alınacakmış gibi bir hali var ama mesela piyku'nda hiç öyle bir şey çekmemen. Yani. <gülüyor> şey... Uyuşturucu abi... kaçakçısı olmak <gülüyor> isterdim gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi. Yani. Zengin ama uçsuz bucaksız parası olan bir arkadaşın mı olmasını isterdim. Sadık bir arkadaşım ol. Uçsuz değil. Yani. Sadık bir arkadaş tabi ki ya. Yüzde evet. yüz sadık bir arkadaş. Şey ee, e, ben sadık dost. Sadık. Evet çıkıyor paylas. Ben kimse parasını yiyemem zaten. Alttaki insanın mutlu, yukarıdaki mutsuz yani fotoğraftan bile belli. <gülüyor> Başkasının para. Ha bir böyle bir şey. Osretmez. Allah aşkına buradan tepki tepikoleye sesleniyorum. Tercih. Yani içerik mi bulamadınız aga lütfen. Tepkoli'nin başındaki çocuğun adı neydi ya? Unuttum. Bu nasıl? Yani fotodan direkt anlaşılıyor zaten. Yani çocuğu koysan bebeği falan o fotolardan direkt söyler zaten hangisi olduğunu. Burak rica ediyorum. Güzel kardeşim. Bak ben e, seni de seviyorum. Güzel içeriklerin de var. Kanala yazık etme. 2 milyon olacaksın neredeyse. Yapma gözünü seveyim. Eee sadık bir arkadaşım olsun isterdim. Çok şükür sadık arkadaşlarım var birden fazla. Ben bunu sormaya utanırdım ya. Fazla var Bir sürü zengin arkadaşım var. Hiçbir faydası yok. Artık. Öyle değil abi. Çok. Anladın mı? Var, yine öyle Marikanesi var. olur, alp arkadaşlarını çağırır partiler, malik verinler seni de yanında götürür Yap bilmem ne. Be. Ben, ben hiç o hayatı hiçbir zaman özenmedim Burak ya. Hmm. Ha, sadık arkadaş ki zaten benim etrafımda hep sadık arkadaşlarım vardır. Ee, bu böyle yani çok zengin bilmem ne falan diye insanları çok ötekileştiriyoruz abi. Onlar da gerçekten hepsi insan yani. Ya oğlum Bak Şükrü, bence, hem sadık hem zengin Bence zenginleri seçti. aşağılamıyorum. Bütün <Gülüyor> zenginler diyenden bana yazabilir. Hepsiyle <gülüyor> arkadaşım. <oluyor. gülüyor> Hayır yani, muhabbet ettikçe zaten arkadaşlığın pekişleri. Sevmezsen şey ama ben paraya göre arkadaş olmam ki. Ama ha. tabii ki Mali bir de evi olan bir böyle bir tık. Hani kanka ben arkadaşla Mali ne bir de, de evdeyim misin? derim, anladın mı? Sadık olana. Uçsuz bucaksız parası olan arkadaş. Ya şimdi burada böyle duygusal triplere girip sadakat demek de var. Allah. <gülüyor> Al! Ah. Kiştim böyle kafama balya balya deste atılsın istiyorum, anladın mı? Şimdi yine iki tane Twitch yiyisi göstereceğim. Hangisiyle? <gülüyor> Güzel. İki tane yayıncı görüyoruz artık şu anda. Nerede ikinci yayıncı? Alttaki Burak değil mi? Abi üstteki tarayamadın galiba, Turkan abi. Turkan Eyvah. abinin arkasında mı? Şöyle <gülüyor> ikinci yayıncı. <gülüyor> <gülüyor> Gerald de yani Tuğkan abi ile bir arkadaş olmak isterdin yoksa Da Squad'tan Ay Burak... Tukan'ın en kötü fotosunu bulmaya çalışmış. Abi, Onda bile ama kral ama bu keyfi tabii ya. <gülüyor> İsterdim. Abi diğer çocuk. Ya Burak şu, şu tipe bak çaydenle ya. Valla ikinizi tanımasaydım Tukan abi derdim. Niye? Ama... mesela Tukan'ı ya Allah çarpar çünkü seni seçersem Mio şuna bak şiken. Ama hoş adamcağız şimdi. Evet. Allah var yukarıda. Gözlük Herkes niye tokanalıyor? Ama burki. Burak Tatlıcı'yı bir yerden tanıyorum. Bayağı da beğeniyorum ben. Burak Burak seçerdim. Kendinin en efendi fotoğrafını abi, almışsın. Adamın da en böyle <gülüyor> oğlum ya rastgele seçtim. He, tabii tabii. Şansa yani. ya. Yakışıklı rolünü seçiyorsun. Saçı başı dağılmış oldu. Saçı başı dağılmış olanı seçiyorum abi. Şöyle yok. Tuğkan abiyle ben böyle yani yanındayken şey yapamam ya. Abi diyorum baksana. Yani aslında normalde kimse bulamam mı? Evet, evet. Yani yanındayken böyle bir şey olur ama seninle <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <gülüyor> Tuğkan abi senden daha eğlenceli. Tanıştın mı? Hayır. Ben tanıştım. Çok sıkıcı efendim, çok monoton. Ben Tuğkan abi seçerdim. Fotoğrafından dolayı mı? Aynen, saçlarına bayıldım. Ben de öyle sakal ve saç bırakmak istiyorum. Ona bunları sorup ders almak istiyorum. O yüzden Tuğkan abi seçiyorum. Devam ediyoruz. Klasik sorulan birisi. Baş ağrısı mı, karın ağrısı mı? Baş ağrısı abi. abi. Karın. Çünkü baş ağrısı konusunda... Ne anlamda baş ağrısı mı, karın ağrısı mı? Ben karın ağrısı derim bu arada Ertuğlu. Hani baş ağrısını çekmektense, karın ağrısını seçeyim daha okay yani. Ya bu arada çok saçma şeyler şu an ya. Bunları direkt geçiyorum. Aha Çağrı ile Kemal. <gülüyor> Benim hiç boşu boşuna karnım ağrımaz yani. Devam ediyoruz Hacı. Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz. Ha bu hype değil mi? Evet. Kendine müzisyen, yani Kemal ile mi arkadaş olmak ister misin? Kemal'in bu kadar mı lan? Evet. Vay maşallah. Hype Çağrı'yı bilmiyorum çok özür dileyerek. Abi Çağrı'yı çok tanımıyorum. Ya çok tanımıyorum. Ben Hayır Çağrı'yı çok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çağrı'dan istersen Çağrı birkaç video falan izleyelim şöyle. İzleyelim bakalım. Nasıl birisi olduğunu anlayalım. Hangi videosu gelecek acaba? Buna geldik. Çok böyle anlamsızın oldu yani gerçekten. Bakalım içeride güzel bir kahvaltımızı yapalım. Spontane at çektiğine yani. O zaman imkan var. Alo. Esprili komik kendimiz Rüzyan. Espri anlayışımız kendimiz yani daha yakın gibi geldi bana. Ben birkaç Ya kıyım. Gözde! Kemal benden daha fazla küfür ediyor ya! Kemal'in 10 saniyede bir ekibine annesiyle ilişkiye giriyor. Yani bütün o elik dalı tayfanın anneleri Şöyle yani, anlatabiliyor muyum? Ben anlamıyorum abi. Ben oyunda küfür ettim diye ben küfür bozuluyorum ama bunu koyayım ya. Ya bunu gerçekten bak isyan olarak söylüyorum arkadaşlar. Bakın Türk halkı oyun oynarken insanlar sinirlenebilir ki hırslı bir gamersanız, kompitiyif bir oyuncuysanız illaki küfür edersiniz siniri boşaltmak amacıyla. Anlatabiliyor muyum? Bu gayet normal. Lütfen biraz compare, biraz kıyaslama. Biraz mantık, biraz beyin kullanma. Rica ediyorum düz mantık düşünmeyin. Ben bıktım ya. Vallahi yemin ederim bak. Şu an Twitch'teki çoğu yayıncı benden daha fazla küfür ediyor abi. Ben yayında PUBG'de Beni ghostlayan adama ana avrat sövünce ben kıl adam oluyorum. Ben söven adam oluyorum. Ne yapayım şey mi diyeyim terbiyesiz ahlaksız. Hmm, bir daha sakın yapma bunu. O çocuk bundan an anlamıyor ki. Çocuk benle taş geçer bunu dersem. Bu da mal mağmur okuyum falan yapar yani. İzledim kendimiz yeni, tamam. kesitlerini komik yani bayağı, onunla arkadaş olmak isterdim. Benim... anneleri rahat bırak Ferit Karakaya mı? Cık. Yazıklar olsun ya, gerçekten yazıklar olsun. Tabi bunların hepsinin sorumlusu, baş orospu çocuğu Okan'dır. Bakın, burada ben herhangi bir küfür kullanmıyorum. Burada gerçekleri söylüyorum. Bu piç yüzünden, benim ben bu hale düştüm. Okan Piç'i burada mı? Kleen'in, Ferit'in küfürleri, Ferit'in bilmem neleri, komik olmayan sahneler, komik olmayan sahnelerin hepsi küfür ama yarılıyorlar amına koyayım nedense. Niye o zaman komik olmayan sahneler? İşte e, Android'e app çıkartır, yeni yeni konseptler, Okan yeni konsept yapıyor YouTube'a. Diyorum Okan ne? Abi baksana atıyorum, bakıyorum. Log'da ettiğim küfürleri koymuş. Ne farkı var amına koyayım? PUBG'de ettiğim küfürler, log'da ettiğim küfürler, CS'de ettiğim küfürler. Siktir git çık hayatımdan ya. <gülüyor> Bir de üzerine Elif YouTube kanalı açtı. Benim küfürlerimi koyarak para da kazanıyor.